Şimdiye kadar bahsettiğimiz süre ne uzunlukta olursa olsun, iskonto oranının hep aynı olduğunu varsaymıştık. Ama biliyorsunuz ki bankaya gider ve bir yıl vadeli devlet tahviline yatırım yapmak istiyorum derseniz, diyeceklerdir ki, bir yıllık devlet tahvili faiz oranı yüzde 2. Aklınıza hemen bir soru gelecek tabii. Peki paramı iki yıl süreyle bankaya yatırsam durum nedir? Yani paranızı daha uzun süre yatırıyor olacaksınız. Diyecekler ki, bu durumda biraz daha esnek olabiliriz. Size biraz daha yüksek bir oran önerelim. İki sene boyunca paranız bizde kalacak, iki yıl boyunca paranızı geri ödemeyi düşünmek zorunda kalmayacağız. Size yüzde iki vereceğimizi, iki yıl vadeyle paranızı bizde tutacağınız için size yüzde yedi verelim. Ve o an belki aklınıza bir soru daha gelecek. Aslında benim bu paraya önümüzdeki on yıl boyunca ihtiyacım olmayacak. Peki paramı on yıl süreyle bankanızda tutsam? Bu sefer de banka diyecek ki, bu durumda size %12 faiz verebiliriz. Genelde durum bu şekilde, her zaman değil ama genelde böyle. Paranızı ne kadar uzun vadeli yatırırsanız, o kadar yüksek faiz kazanıyor olursunuz. Aynı şey, iskonto faiz oranları için de geçerli. İki sene sonra vadesi gelecek bir ödemenizi bugünden kırdırmak istediğinizde, bill yıl vadeli olana kıyasla daha yüksek bir faiz oranı ile karşılaşacaksınız. Risksiz getiri oranı, diyelim ki gidip devlet tahvili aldıysanız, bir yıl vadeli diyelim, diyelim ki faiz oranı da yüzde 1 olsun ve varsayalım ki iki yıl vadeli devlet tahvilinin de faizi yüzde 5 olsun. Bu ne anlama gelir? Bir örnek yapalım, o zaman anlayacaksınız. Bu şu anlama gelir. 100 lirayı götürüp devlet tahvili alıyorsunuz. Yani aslında bu parayı devlete borç olarak veriyorsunuz. Ve bir yılın sonunda onlar da size yüzde 1 faiz ödüyorlar. Bunlar yıllık oranlar. Yani yüzde 1, 100 lira çarpı 1.01. Bu da 101 lira eder değil mi? Buraya kadar tamamız. Diğer seçeneğimiz daha uzun süreyle bağlamak. Paranızı devlete iki yıl boyunca ödünç verebilirsiniz. Yani iki yıl paranıza dokunmayacaksınız. Bu durumda da diyorlar ki, tamam size yıllık bazda yüzde 5 faiz ödüyor olalım. Yani her yıl için yüzde 5. İki yılın sonunda elinizde ne kadar olacak? Hatırlayın, bu yıllık orandı. Bu oranlar hep yıllık bazda kote edilir. Hesap makinemizi alalım. Yılda yüzde 5. Birinci yılın sonunda 100 lira çarpı 1.05. Ve ikinci yılın sonunda da yine çarpı 1.05. Veya kısaca 100 çarpı 1.05'in karesi. Yani 110.25 liranız olacak. Bunu paranızın gelecekteki değerinin hesaplanması olarak düşünün, gelecekteki değer. Gelecekteki değere baktığınızda bu faiz oranlarıyla bu seçenek diğer seçeneğe göre daha iyi. Her yani neyse konumuz bugünkü değer. Şimdi buna bakalım. Bu koşullar altında 110 liranın bugünkü değeri nedir? Şimdiki değer veya bugünkü değer her iki terimde kullanılıyor. Aynı şey 110 liranın bugünkü değeri 100 lira. Şu an elimizde olan 100 liranın bugünkü değeri eşittir 100 TL. 110 TL'nin bugünkü değeri nedir? Bu 110 lirayı alacağız, 2 yıl için geçerli olan faiz oranını kullanacağız ve 2 kere iskonto ediyor olacağız. Bu mantıklı, zira siz de paranızı 2 dönem için yatırıyorsunuz. 1. yılın sonunda bile bir şey almayacaksınız. Paranıza vadesine kadar dokunmayacaksınız. Paranız 2 yıl süresince yatacak. İskonto faiz oranı neydi? Yüzde 5'ti. Yani bunu 1.05'in karesine böleceğiz. 110 bölü 1.05'in karesi. Bu da eşittir 99.77 lira. Değil mi? İlk sorumuz da buydu. Şimdi burası enteresan. Bugün aldığınız 20 lira. işin burası çok önemli. Ne zaman? Bugün mü? Bir yıl sonra mı? Çünkü eğer bir yıl sonradan bahsediyorsak, bunu 1 yıllık iskonto oranı ile indirgememiz gerekecek. Ama şu andan bahsediyorsak, bugün ise iskonto etmemize gerek yok. Sanırım burayı netleştirdik. 20 lira şimdi, bugün. Size bugün verilen bir şeyin değeri, bugünkü değerdir. Yani 20 lira artı 50 lira. Şimdi 50 lira için ne kullanacağız? 1 yıllık oranı mı yoksa 2 yıllık oranı mı? tabii ki bir yıllık oranı zira bunu 1 yıl sonra alacaksınız. Yani 50 lira bölü bir yıllık iskonto oranı bölü 1.01 artı 35 lira bölü 2 yıllık oran. Ama bu oran yıllık bazda yani iki kere iskonto etmeniz gerekiyor. Bu da demektir ki 1.05'in karesi. Hesap makinemizi tekrar alalım. 20 artı 50 bölü 1.01 artı 35 bölü 1.05'in karesi. Bu da ne eder? 101.25. Dikkat edin, senaryolarımızın hiçbirinde ödeme zamanlarını değiştirmedik. Şuraya bir çizgi çekelim. Ortalık karışık gözüküyor. Bu birinci senaryoydu. Bu ikinci senaryo. Bu da üçüncüsü. Bütün süreler için %5 iskonto oranını kullandığımızda, birinci senaryonun en iyi seçenek olduğunu görmüştük. Bir ara süre ve vade tanımlarının farkında açıklamalıyım tabii. Sonra varsayımımızı değiştirdik, iskonto oranı ile oynadık. İskonto oranı %2 olsaydı dedik, kil vadeli devlet tahvilleri faiz %2 olsaydı, devlete %2 ile ödünç para veriyoruz. Bu durumda en iyi seçenek ikinci senaryo oldu. Ve sonra bu vadeye göre değişen faiz oranları hesapladık. Matematiksel hesaplama kısmı çok basit olsa da aslında oldukça sofistike bir analiz yapıyoruz şu an. Birinci yıldaki ve ikinci yıldaki ödemeler için farklı iskonto oranları kullansaydım ve oranlar bunlar olsalardı, o zaman üçüncü senaryo birden en iyi seçenek haline gelirdi. Bunun niçin ikinciden ziyade üçüncü seçeneğin işine daha çok yaradığını biraz düşünün. Eğer bunu gerçekten anlarsanız, bugünkü değer konusunu gerçekten sindirmeye başlamışsınız demektir. İşin isterseniz burada öğrendiğimiz şey aslında iskonto edilmiş nakit akışları. Peki iskonto edilmiş nakit akışı nedir? Size bir dizi nakit akışı veriyorum. Şimdi 20 lira, bir yıl sonra 50 lira, iki yıl sonra 35 lira. Ve bu değerleri bugünkü değeri bulmak üzere iskonto ediyorsunuz. Biri size iskontolu nakit akışını Excel tablosu ile hesaplıyorum diyebilir. Yaptıkları hesaplama aynen bu. İskonto oranları için varsayımları oluşturuyorlar. Ve bizim yaptığımız gibi, gelecekteki ödemelerin bugünkü değerini bulmak üzere bu matematiksel işlemleri yapıyorlar. Bu oldukça etkin bir teknik. Diyelim ki bir iş yeri var. Varsayımlarıma göre, bu işten bir yıl sonra 20 lira kazanacağım. Bir sonraki yıl 50 lira kazanacağım. Bir sonraki yıl ise 35 lira kazanacağım. Bu risksiz getiri varsayımı hakikaten çok önemli. Eğer yatırım gerçekten risksiz olsaydı, bu şekilde iskonto ediyor olabilirdiniz. Diyecektiniz ki, faiz oranları bunlar. Bu işin değeri 101.25 lira ediyor. Bu iş için bu kadar ödeyebilirim. Veya bu, alıp almama konusunda nötr kalacağım nokta. Eğer bu iş yerini 90 liraya alabilirsem kârlı olacağım. İskontolu nakit akışı bu işe yarıyor. Burada öğreneceğimiz kritik önemdeki şey şu gelecekteki ödemelerin bugünkü değerine hesaplamak için kullandığımız oran yani yaptığınız iskonto oranı varsayımı bugünkü değeri belirliyor. Finansta iskonto oranı varsayımınız son derece önemli. Finansın diğer dallardan özellikle diğer bilimlerden ayrıldığı yerde burası. Aslında mutlak doğru olan tek bir cevap yok. Varsayımlara bağlı. Kullandığımız bütün bu iskonto olunanı takışları bu finansal modeller sadece işleyiş dinamini anlamanıza yardımcı olmak için. Finansçıların yaptığı da bu. Eğer bir yatırım bankasında analist olsaydınız, sizden bu tahminleri, bu hesaplamaları yapmanız bekleniyor olacaktı. Herhangi bir bugünkü değeri, seçeceğiniz iskonto oranı ile mantıklı hale getirebilirsiniz. Ama asıl konu, doğru iskonto oranına nasıl karar veriliyor? Çünkü biz, risksiz oran demiştik. Her şeyi risksiz varsayımında bulunmuştuk. Bu ödemelerin yapılacağı garanti dedik. Ama biliyoruz ki, gerçek hayatta durum pek bu değil. Diyelim ki evhayvancıkları.com şirketine yatırım yapıyorsunuz. Size gelecek için bu ödeme planını veriyorlar. Bu risksiz bir yatırım değil. Bu yatırımda örtülü bir risk var. Yani aslında tüm bu finans işleri, portföy yönetimi teorileri, modern finans teknikleri hepsi bu iskonto oranını doğru tahmin etmeye çalışıyor. Bunun sebebi ise gördüğümüz gibi hangi seçeneğin daha iyi olduğunu belirleyen şeyin aslında bu iskonto oranı olması. Neyse, kafanızı umarım çok karıştırmamışımdır ve karar almamıza yardımcı olacak çok değerli bir teknik öğrendik. İskonto oranını kestirebiliyorsanız, gelecekte yapılacak çeşitli sayıda ve değişik vadelerdeki ödemeleri gerçekçi bir şekilde birbirleriyle karşılaştırabiliyor olursunuz. Bu gerçekten çok faydalı. Bilmem farkında mısınız, aslında dünyada ne kadar çok şey bu yöntemle belirleniyor. Diyelim ki çocuğunuzun okul parasını biriktirmeye çalışıyorsunuz. Bir şirkette 20 yıl boyunca her yıl 25 lira ödüyorsunuz ve onlar da size 21. yılda toplu ödeme yapıyorlar. İskonto nakit takışını kullanarak yaptığınız ödemenin değeri neydi, onlar size ne kadar ödüyorlar, arada ne kadar kesmişler, bunların hepsini hesaplayabilirsiniz. Ve tabii siz ödeme yapıyorsanız buradaki değerleri negatif, eksi olarak alın, size ödeme yaptıkları tutarı ise artı olarak. Evet, sen neyse. Belki de bu konuda birkaç video daha yapıyor olmalıyım çünkü bu analiz yapmak için çok yararlı bir yöntem. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.